Yolda temkinli ol. Geldiğimde sağ bulamazsam sağ kalamazsın al bastı. Bu çan kuş dahi göremez onu. Elese sen bir nodu yağ getirün. Tez yakalayın. Hızlık edeceğin belliydi. Kurtulmak için bir şansım vardı. Şimdi onu da kaybettin Ertuğrul. Ağabeyin Gündoğdu'yla birlikte öleceksiniz. Yaralayıp indirin Tez. Hadi. İçin ölüm erken İçin tam vaktidir Albastı Senden ilk şüphelendiğimde seni öldürmeliydi Milbilge Gayrı kaçacak yerin kalmadı Albastı Atlayacağın uçurum Ne sürükleneceğin ırmak Neler seni kurtaracak sahibin kaldı. Madem ki bu meydanda ikimizden biri söylecek. Her şey soyumuz için değil Bilge. Ve soyumuz koruyacak. İyilik değil, yürekle olur. Sende de o yoktur. Sıra sahiplerine de gelecek. Senin gibilerin kanı tükenmeden... İhanetin damarları kuruyana dek açtığım yaralar yeğenim Süleyman ve bugüne dek sebep olduğun mazlumlar içindi.